Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız bizimle birlikte. Nasılsınız Mehtap Hanım? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkürler Tüya Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizinle röportajımıza çok güzel bir fotoğrafı bizi izleyenlere göstererek başlamak istiyorum. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Gong Arzum için çaldı ve bu Gong tereninde o fotoğrafta siz de yer aldınız. Bu bizim için hakikaten e, mutluluk verici bir fotoğraftı sizi o karenin içinde görmek. Çünkü yönetim kademelerinde kadınlarımızın oranı çok az. Bu yüzden mutlu olduk. Siz neler hissettiniz ve bu fotoğrafı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, öncelikle halka süreci benim için gerçekten de muhteşem ve eşsiz bir deneyimdi. Ben kariyer dünyasındaki meslektaşlarının da aynı heyecanı hayatlarının bir döneminde yaşamasını dilerim e, kalpten bir şekilde. Evet dediğiniz gibi yönetim kademelerindeki kadın oranı günümüzde hala yetersiz. Bir gelişme var bunu izliyoruz da ama ne yazık ki istediğimiz hızda değil. Bunun altında da birçok faktörler var. Toplumsal faktörlerden kurumların bakış açılarına kadar birçok neden çıkıyor önümüze baktığımızda. Ben bu alanlarda gelişme sağlandıkça yönetim kademelerindeki kadın sayılarında artacağını düşünüyorum. E, tabii bir de kadınların da başarabileceklerini bilmeleri ve bu yönde sağlam ve istikrarlı adımlar atmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu noktada kendimden bir örnek e, vermekte isterim. Zaman zaman hep bana kadın olmanızın iş dünyasında yaşadığınız zorlukları oldu mu e, sorusu yöneltiliyor. Ben her seferinde düşünüyorum, e, belki de vardı ama e, benim yapabileceklerime inancımda cinsiyet yoktu. E, o çok beni kuvvetlendiren bir e, hep duygu oldu. Elektrik elektronik mühendisiyim Aflem Ben. E, bu mesleği seçerken de hiç e, bir tedavi duymadım. Bu inancın bana getirdiği çok güzel bir hediye oldu mesela mühendislik mesleği. E, tabii yetiştirme tarzım ailem de bu konuda beni destekledi ama ben açıkçası hani bunun da önemli bir e, değer olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan benim gibi düşünse de cesaretli olsa da e, ne yazık ki ayrımcılığa maruz kalan birçok kadının olduğunu da görüyoruz. Bu konu hem benim hem de çalıştığım kurum Arzu'nun oldukça o olan bir konu. Bu anlamda ben hem kurumumda hem de kurum dışında sosyal sorumluluk boyutunda hem perakendere kadınların üst kademelere gelmesini destekleyen Leed Network hem de kadın girişimcileri destekleyen kadın yatırımcıların olduğu Türkiye'nin ilk kadın yatırımcı platformu Aryan'ın da üyeleriyim ve aktif olarak çalışıyorum. Siz tabii Arzum'da pazarlama bir ürün geliştirmeden sorumlu genel müdür yardımcısınız. Bu pozisyonda tam olarak hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bize biraz yaptığınız işi açıklayabilir misiniz örnekleriyle ve siz göreve geldiğinizden bu yana nasıl bir fark yarattınız? Benim Arzum'daki hikayem 7 yıl önce Arzum'un aslında ikinci elinden hazırlama ve değer katma misyonuyla başladı. Bir dönüşümün aslında Paydaşlarından biri olmak üzere Arzum'a katıldım. E, ve Arzum'un hikayesine dair olduğum günden bugüne e, çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte Arzum'un hem adetsel pazar liderini, liderliğini güçlendirdik. Hem de değersiz anlamda da pazardaki konumunu beşincilikten üçüncülüğe kadar getirdik. Her sene pazarın üzerinde büyüdük. Karlılığımızı arttırdık. Finansal performansımızı çok iyi düzeye çıkardık. Kendi konularımızda çok uzman bir ekibiz biz ve çok da tutkuluyuz, heyecanlıyız, başarıyı seven insanlar Arzum'da çalışıyorlar ve böyle bir ekip çalışmasıyla aslında bu son 7 yılda çok kıymetli işler yaptık. Hep şuna inanıyoruz, Arzum'da bizim en kıymetli varlığımız insanlarımız. Biz Arzum olarak kendi fabrikalarımız yok, kendi mağazalarımız da yok ama çok kuvvetli bir markamız. Ve evet, iyi bir argemiz var, kuvvetli bir argemiz var e, ve merkezimizde de tüketicilerimiz var. E, biz bu dönemde birçok patentli teknoloji e, geliştirdik, böyle ürünler geliştirdik, ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olduk, tasarım kimliklerimizi yeniledik. E, bir e, yaptığımız çalışmaları aslında uçta mucada yaklaştık. Bu noktada benim e, rolüm de biraz spesifik bundan da bahsetmek istiyorum. Ürün geliştirme ve pazarlama bir arada e, yönetiyorum ben. E, çünkü bir yerde fikirden rafa kadar olan süreç var. Bir yerde ise raftan tüketici deneyimine giden süreç var. E, fikirden rafa dediğim süreçte fikir her yerden gelebiliyor. Bizim çok e, bize inovasyon şampiyonluğu da getiren bir fikir atölyemiz var. Fikrini ürünleştirdiğimiz arkadaşlarımızın 5 e, yıl boyunca e, kardan %1,5 pay aldığı bir sistemi yürütüyoruz. Şu anda da bu şekilde Beş farklı ürünümüz bu sisteme dahil durumda ve herkesi de açık bir platform. Fikirler buradan gelebiliyor, tüketiciden gelebiliyor, pazar araştırmalarından gelebiliyor. Bu fikirlerin hepsinin ürün haline dönüşmesi çok uzun bir yolculuk. Ben burada arge, kalite ve satın alma fonksiyonlarıyla beraber bu fikirleri ürünleştirme sürecini yönetiyorum. Diğer yandan da ürün rafa geldikten sonra tüketicinin bu üründen sağlayacağı fayda, iletişim faaliyetleri, ürünün yönetilmesi, karlılığı, sağlığı, ömrü yani bununla ilgili toplam bütün tüketicileri ilgilendiren bütün faaliyetler de yine bana bağlı. Burada da pazarlama kökenli, uzmanlığı pazarlama ve pazarlama iletişimi olan Türkiye'de ve globalde bir ekibi yönetiyorum. Şuna çok inanıyoruz biz arzum olarak. Tüketici içgörülerini e, almanızla onu ürün veya hizmete dönüştürmeniz arasındaki yol ne kadar pürüzsüz olur ise e, o kadar hızlı akıyorsunuz ve tüketicinizi çabuk duyup çabuk aksiyona geçiyorsunuz. E, bizim bence sektördeki farkımız da aslında bunların hepsini tek çatı altında götürmemiz oldu. Biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle de sizden ötürü yakından takip ediyoruz Arzum'u. Arzum'un yenilikleri peş peşe geldikçe... Biz de sizinle kendimizce gurur duyuyoruz. Hani böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. <gülüyor> Büyük bir ekip çalışması. Bu arada kendi ekibimde de e, işe uygun e, kişi yerleştirme prensibimiz var bizim ama e, gerçekten işini çok iyi yapan erkek e, yöneticilerim kadar bayağı da kuvvetli bir kadın yönetici e, çalışanım var. Kendi ekibimde 26 kişilik bir ekibimiz. E, senior, e, bayağı uzman e, kadın yöneticilerim. E Sağolsun onları burada da keyifle almak istiyorum. Bütün başarıları beraber aslında sahip veriyoruz. Biz de hepsini kutluyoruz. Hem kadınları hem erkekleri. Bütün ekibimizi. Şimdi biraz sizi yakından tanıyalım mı? Öyle bir girizgah yaptık biz. Hani arzumdan yaptığınız işten ama e, tanımayanlar olabilir. Bir de bu başarının arkasında nasıl bir eğitim ve nasıl bir kariyer var merak ediyorum açıkçası. Bize bahsedebilir misiniz acaba hem eğitim hem kariyer hayatınızda? Ee, şimdi şöyle ben aslında dört çocuklu bir ailenin kızıyım, dört kız kardeş. Şu anda az önce, de, önce size sohbet ettik, arkadaki tablo da çok sevdiğim bir arkadaşımın benim için yaptığı dört kız kardeş tablosu. Ailenizde eğitim her zaman çok önemliydi ve bugün de dört kız kardeşim de kendi kariyerlerinde çok iyi noktadalar. Ben elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum dediğim gibi üstüne de bir Üniversitesi'nde sinde MBA yaptım. Profesyonel iş hayatımı elektrikli ev aletlerinin üretim tarafıyla başladım üretim ve ürün geliştirmede 12 yıl boyunca sektöre birçok yeni sıfırdan ürün kazandırdım. Bugün bazı, bu ürünlerin bazıları 3-3,5 milyon adetlik aslında kategoriler haline geldi. Mesela Türkiye'nin ilk çay makinesini yapan ekibin içindeki mühendislerden biriimdi ben o dönemde. Ne mutlu ki bugün o kategorinin e, bu büyüklüğüne geldiğini gördük. Birçok inovasyonu yani e, 26 yıl oldu. Aynı sektörde meslek hayatımı devam ettirebildi e, ve birçok inovasyon bugün artık tüketicinin olmazsa olmaz ürünü haline geldi. E, 2019 2009 yılında da pardon indeks grup bünyesine katıldım. Çünkü onların da bir küçük evaletlerin markası lanse etme hayali vardı. Kurucu ekibin içine girdim ve Homent adında bir marka yarattık. Beş yıl boyunca da orada da yine e, tam bir kurumsal gir girişimci kimliğiyle. Ben bunu, tabii bu ünvanı e, bilmiyordum açıkçası. E, çok da hoşuma gidiyor kurums kurumsal girişimci ünvanı. E, Çünkü beni çok karşılıyor. Çünkü orada gerçekten de bir girişimci ne kadar elini sokarsa e, her işe, ne kadar tulumunu giyer çalışırsa hemen her noktasında çalıştığım bir iş oldu. E, i̇ki yıl boyunca Çin'de yaşadım. Hem ürün geliştirmesi, pazarlaması, kanal konumlaması, satı sonrası hizmetleri her şeyiyle pazara e, bu markayı sunduk. E, ve e, 2014 yılında e, oradaki aslında görevimi tamamladığımı düşünerek arzuma katıldım. E, önce araştırma ve geliştirme direktörü olarak katıldım. Ardından icra kurulumunda pazarlama ve ürün geliştirme fonksiyonlarını yönetmeye başladım. 7. yılındayım. E, hep başarılarla dolu, özellikle de ben çaydanlık kısmına takıldım. Hani bugün herhalde olmayan yoktur. Ve bunun için evet. olmak, tasarım ekibinin içinde yer almanız hakikaten çok güzel, çok önemli bir başarı. Herhalde evet. e, nasıl başlarsanız öyle gidiyor. Siz çok iyi bir şekilde başlamışsınız ve kariyeriniz sürekli tırmanarak ilerlemiş. Sizin gibi... Bir marka... hız, e, şeyine Tülay Hanım şey diyorum, yani bu bir tutkuyla yapılıyorsa her iş, yani fark etmiyor. Başladığımdan bu yana yeni bir şey ortaya çıkarmak ve bunu tüketiciyle buluşturmak müthiş bir heyecan. Her biri bir doğum kadar beni aslında tatmin etmiş, keyif aldırmış. İşin ötesinde olmuş. Dolayısıyla da bu da dışarıya tabii ki bir başarı gibi yansıyabilir. Ama her hani bunları yapanların hissettikleri gibi ben hep daha iyisi olabilirdi diğer taraftayım. Bunu da burada söyleyeyim. Siz deseniz de ben çok o kadar kendisiyle çok aşırı gurur diyebilen birisi değilim açıkçası. Duyun, duyun. O kadar da mütevazı olmayın ya. Ne geldiyse başımıza mütevazılıktan geliyor. <gülüyor> yani daha iyisini yapmak için önümüzde bir engel yok. O yüzden hani ben şeyden çok çekiniyorum. Oldum dediğiniz yer, durdum dediğiniz yerdir. Olmamayı tercih ediyorum. Amatör ruhu çok seviyorum. Umarım bana verilen süre kadar sürede gerçekten sadece üretirim ve sadece de amatör ruhum devam eder. Bakmayın tabii ki ben şaka yapıyorum. Elbette hep dahası ve dahası olmak zorunda ki kendimizi geliştirebilelim yoksa olduğumuz yerde Hı -hı. kalırız. Peki ben şimdi Hı -hı. merak ediyorum Arzun'da acaba toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımızda durum ne? Kadın çalışan, yönetici kadın... Oranları acaba nasıl? Bunları öğrenmek isterim ve ayrıca da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için Arzum olarak siz şirket olarak neler yapıyorsunuz? Biz toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız Arzum olarak. Şu anda şirketimizde toplamda %30 çalışanımız kadın. Yönetici kademesinde %37 kadınımız var, yönetici kademesinde %33 çalışanımız kadın.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 Kadın görmeyi istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında bir e, şeye katıldık. E, Diversity Scorecard denilen Lead Network'ün bir e, scorecard uygulamasına katıldık. E, Türkiye'deki derecenizde de çıkıyor olacak. Ben açıkçası Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğumuzu düşünüyorum. Ama demin söylediğim gibi e, yeter mi? Yetmez. 50'ye kadar yolumuz var. Umarız o yolu çok kısa sürede kat edersiniz ve artık arzumda %50-50 eşitlik sağlandığı şekilde biz de sitemizde haber yaparız. Umarım. Şimdi tabii siz yılların deneyimi içindesiniz. Hem kendi tecrübeleriniz var hem de büyük şirketlerde çalıştığınız için başkalarını da gözlemleme, gözlemleme inceleme fırsatınız var. Hem de aynı zamanda Arya'dasınız. Arya platformu içinde yer alıyorsunuz.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 Ee, çalıştığımız kurum, e, bunların hepsiyle gelip çalıştığımız kurumun aslında bu cinsiyet eşitliğine nasıl yaklaştığıyla ilgili konular var. E, bunların hepsi e, aslında e, kadının e, çalışma hayatındaki e, gelişiminde engel ya da destek unsurları haline geliyor. E, bu konularda da birçok dernek, sayısız çalışma, ben e, içinde olduğum, olmadığım, izlediğim çok şey var. Ama... E,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 ee, ''Biz de sizinle bir fotoğraf çektirmek istiyoruz ve çünkü biz de, de hiç dedi kadın fabrika müdürü görmedik.'' Ee, ben, benim açımdan gerçekten bir şeydi, travmaydı. Çünkü ben hep inanıyordum ki e, onlarda çok daha ciddi eşitlik var. E, bizde ise işte e, ben se seçilmiş, uğraşmış olduğumu sanıyordum. Sonra bunun üzerine baktım. E, belki sizin de bildiğiniz şeylerdir. İsviçre bizden çok daha sonra kadına haklarını vermiş, seçme seçilme hakkını vermiş.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 Onları mümkün olduğunca sarıp sarmalamak gerekiyor. Şu anda kariyerleri için, üniversite bittiğinde ne olacağını bilemenin, bilememenin endişesi olan gençler. Onların içinde de tabii ki genç kızlarımız var. Dediğim gibi bireysel proje bile çok kıymetli. Umarım ben de yakın zamanda gerçekleştiririm bu projemi bu arada. Çünkü ben bunu bayağı bir yapılandırdım. Ama yoğunluktan henüz başlamadım. Bireysel olarak, şirket olarak zaten yapıyoruz ama. Çok güzel. Biz de mutlaka takip ederiz. Bu arada şimdi tabii genç kadınlardan söz açılmışken onların rol modellerinden birisiniz siz de. Niye? Çünkü başarınızla ortadasınız ve çok büyük bir şirketin pazarlama ve ürün geliştirme gibi bir sorumluluğu üzerinizde. Önemli bir başarı bu. Kadınlar bu başarıyı nasıl yakalayabilirler? Biraz da o Genç kadınlarımız için özellikle soruyorum bu soruyu. Yani genelde konuşurken böyle çok çalıştım, çok çalıştım deniyor ama yani belki sabah sabah 8, akşam 8 çalış ama boş yere çalışıyorsan çok çalışmış gibi görünüyorsun dur ama aslında ee, çok da verimli bir çalışma olmayabilir o. Nasıl başarı yakalanır? Bir kadın iş hayatında başarılı olmak istiyorsa bunun anahtarları nelerdir? Tavsiyeleriniz neler olur onlara? Ben aslında demin söylediğimle bir başlayayım. Çünkü önce ben şeye çok inanıyorum. Zihnin oyunlarına çok inanıyorum. Bu anlamda da çok okuyorum. Kendim koçluk eğitimi de aldım. Sertifikalı da bir koçum da. Şunu çok görüyorum. Zihnimizin bize yarattığı bariyerler bize aslında baya bir frenliyor. Yani biz kadın olduğumuz için bir şeyleri yapamayacağımıza inandığımız. Ya da bize o dezavantajları gösterenlere çabuk ikna olmamız. Zaten e, bizi hemen bir adım geri itiyor. Bir defa e, bizim kadın ya da erkek, burada şu, net şunu söylüyorum. Yapmak isteyip de yapamayacağımız normal şartlarda, önce bunu koyalım, hiçbir şey yok. Dolayısıyla şu kadın olmanın dezavantajı denilen şeyden, e, biliyorum dışarıda bir şeyler olabilir ama kendi içinizde izin vermememiz gerekiyor. E, çok çalışmak, evet doğru, gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Yani ben oğlum 6 yaşındaydı. Ailelerimiz şehir dışında, hala da şehir dışındalar. Eşim ve e, kendisini sevgili anlıyorum, e, bir yatılı bakıcımızla e, oğlumu iki yıl boyunca altı yaşındayken bıraktım. Sekiz yaşında ben ayda on gün Türkiye'ye gelip yirmi gün içindeydim. Geldiğimde okumayı öğrenmiş oluyordu, geldiğimde sayıları e, çözmüş oluyordu. Hiçbir şeyini yakalayamadım. Evet çalışmak gerekiyor mu? Çalışmak gerekiyordu. Bunu istiyor muyum diye o dönem pedagog desteği bile aldım. Çünkü gitmeyle gitmeme arasında çok zorlandım bir anne olarak. Ee, orada bana söylenen şeyi ben herkese söylemek istiyorum. Ne yapmak istediğini biliyorsan ve bunu çok istiyorsan bunu çocuğun da çok güzel hisseder ve seni takdir eder. Hiç sakın ödün verme dediler. Ve ben bunu gerçekten de oğlum bugün 17 yaşında son derece özgüvenli bir çocuk yanımda olsaydım belki bu kadar bile olmazdı o benim mutlu olduğumu, yaptığım işten keyif aldığımı gördükçe daha da bireyleşti. O yüzden lütfen orada da bir kendilerine şey görmesinler. Yani çocuk da varsa yapılıyor. Yani ya birçok insan bazen şey diyor işte ya evli değil, çocuğu yok. İşte o yüzden kariyerinde çok ilerledi. Hayır. Evli, çocuklu, aynı zamanda kayınvalidesi olan, aynı zamanda görüncesi olan, aynı zamanda yapmak zorunda olduğu yemekler olan bir kadın da bu işleri yapabiliyor. Ama tabii her seçiş bir vazgeçiş. Çok sosyal olmadığım yıllar oldu. E, Odamda gece yatarken saat farkından dolayı gerçekten de eşimden gizli bilgisayarı da yatağa aldığım geceler oldu. E, gece yazıyordum sabah onlar geldiğinde işte ufas farkından kaçırmayın diye. E, eğlenmeyi canımı çok istemediği, işin başarısını görmek için çırpındığım zamanlar oldu. Bunları istemeyle ilgili bakması lazım e, şeylerin, kadınların. E, ve şunu çok iyi bilmeleri lazım, bunu ben erkeklere de teyit ettiriyorum. Bizim hem anne hem eş hem e, çalışan kadın olmamız. Biz de e, çok güzel bir problem çözme, zaman yönetimi, multitasking şu andaki en kıymetli şey değil mi? Hani kişileri aslında kutularda istemiyoruz artık. Projelerde çalışsınlar, platformlarda çalışsınlar. Kutuların dışına çıksınlar istiyoruz. Herkesi şirketimizde birer küçük girişimci gibi çalışmalar istiyoruz. Ve bunun çok faydasını görüyoruz. E kadın zaten böyle yaşıyor. Dolayısıyla aslında elimde müthiş bir avantaj var. Bunları becermenin getirdiği yetkinlikle e, ortalama bir çalışandan çok daha hızlı <gülüyor> birçok konularda yol alabiliyor. Bu da kadını çok güçlendiren bir özellik. Size gelenlerin güçlü yanlarını alıp e, güçsüzlerini, sizi e, engelleyenlerini hemen Gündemimizin dışına atmamız gerekiyor. Tavsiyelerim bunlar olabilir. Hepsi de çok güzel tavsiyelerdi. Bir tek tek altına imzamı atıyorum. Özellikle e, çocuğunuzu bırakıp uzaklarda işin peşinde olmanızdan ötürü o konuyu azıcık açayım isterim. Bugün pek çok kadın üniversiteyi bitirdikten sonra evlenir de çocuğu olursa maalesef iş hayatına katılmıyor. O yüzden de. İş hayatındaki kadın, istihdamdaki kadın oranımız bizim çok çok düşük. Aşırı derecede düşük. Çocuğuma bakarım, ben çocuğuma bakarım diyor. O yüzden iş hayatını terk ediyor. Veya çocuk oluyor. E çocuğa kim bakacak? Bir aile büyüğü yoksa, kreşe verecek parası yoksa cebinde. Çünkü alınan maaşlar ortada. Yani bir maaşla kreşe, kiraya nereye vereceksiniz? Nasıl yetecek? En iyisi çocuğuma ben bakayım deyip. ...iş hayatından uzaklaşabiliyor, öyle değil mi? Aynen. Ee, ama orada bir şu şeyde yapmayayım e, hatırlatayım. E, ben hani hep derler ya başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. E, bu noktada şuna da çok inanıyorum. Hayat arkadaşınızın da sizi cinsiyetten bağımsız destekliyor olması çok önemli. E, ben e, kariyerimde bu e, uzun dönem içinde yaşayacağım zaman e, bir gece sabaha kadar. E, Neredeyse ağladım çünkü gitmeyim dediğimde gitmeyeceğim için çok üzüldü. Yani bu, bu kariyeri seçmemek için çok üzüldü. E, gideyim dediğimde çocuğun kalacak diye çok üzüldü. Yani iki seçimde o kadar üzüyordu ki beni. Yani kalmak da çok üzüyordu, gitmek de çok üzüyordu. Yani bu seçeneği kabul etmek teklif bana geldiğinde e, Homer'den bahsediyorum. E, orada eşimin bunu yapmazsan ömür boyu çok üzüleceksin. Bunu denemek istiyorsun. Ben yardımcı olacağım sana demesi. Aslında beni çok cesaretlendirdi. Yani bir tavsiyem de şu olsun, hayat arkadaşınızı kesinlikle cinsiyetten bağımsız yol arkadaşı olarak seçin. Yani siz onun karısıysanız o da sizin kocanız, siz ne kadar gitmek istiyorsanız o sizin, o ne kadar gitmek istiyorsa bu arada siz de onu desteklemelisiniz. O anlamda ben orada biraz şanslıydım. Onu da yadırgamıyorum ama şansını da kendin yaratırsınız. Seçimleri de ona göre yapmak lazım diyeyim artık sonunda. Yani evlendiğimizde çalışamazsın, evinin karısı, kadın olacaksın, oturacaksın evinde diyen bir adamla evlenmektense hayatım sen çalış, ben her zaman seninleyim, destekliyorum. Hanım, burada Evet, kesinlikle. Burada bir şey daha hatırladım. Ben 12 yıl fabrikada çalıştım biliyorsunuz. Fabrika müdürüydüm. Bu şekilde evlendiğinde çalışmasına gerek olmadığına ikna edilen çok genç kızımızı, montaj haklarında çok gençler çalışırdı, e, çoğunu çok ikna ettik. Çünkü e, bir anda gerçekten de ona vaat edilen şey e, güzel bir mobilya, bir ev, aslında onun hapishanesi, mutfak eşyaları, e, başında bir koca. Ben onun için ne kadar yanlış olduğunu ikna edip daha sonra da bana teşekkür eden çok insan oldu. Yani. Burada, e, orada e, sıcak, samimi ve bir anda konforlu gelen, tabii ki bu bizim seviyemizde mümkün değil ama hani az önce dedik ya çalışan kadınların çalışma hayatında daha fazla olması, onları da sıkı sıkı tutmak gerekiyor, bırakmak isteğini tut, tutmak gerekiyor yapmaması için. Bizim de e, çocuğum olunca yapamam, e, bu işlerle beraber yapamam, bunların hiçbirini söylememiz gerekiyor. Hepsini yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir söyleşi oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da almak isterim. Çok teşekkür ediyorum ben de Tülay Hanım. Bunları konuştukça yapılacak şeyler beni tabii daha heyecanlandırıyor. Allah uzun ömür verdikçe inşallah sizler gibi çok değerli platformlar, aslında kadının varlığını, görünürlüğünü sağlamaya çalışan platformlar, bizler gibi bulunduğu noktadaki güçlerini biraz daha kadınların güçlenmesi için kullanabilen Kadınlar ve yöneticiler, bütün yöneticiler, bizim şirketimizdeki erkek yöneticilerde de aynı vizyonu görüyorum. Hepsi kız babası, hepsi geleceğin aslında kadınlarını yetiştiriyorlar. O yüzden o içgörüleri çok kuvvetli. Ne şanslıyım. Umarım herkes böyle erkeklerle de çalışıyordur. Bence hep birlikte yapacaklarımızı yapmak için sürekli çalışmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Yes, makes it.